Olur biter. Tamam kardeşim. Ee, bak bak bu bak. çocuğu alıyorum ha. Bu çocuğu alıyorum. Müşra oynamadığı sürece alırım. <gülüyor> Müşra oynama. Müşra oynama kardeşim. Artık spor oyuncusun. Yok. Kızlarla oyun yok. Gerçek bir hayat var burada Morde. Morde ilk transferimiz. Kuit kardeşim. Yapıyorsun dikini. s 2 c Morde. Bak. Bak Allah'ın işine bak. G2G var karşı Anladın mı? Allah'ın içine bak sen. Sen Allah, bunların hepsi bir işaret arkadaşlar. Ver, bir var, var. Anladın mı? Bunlar, bunların, hadi ozancığım sen git bu transferi şimdi sen gider diye takımlara söylersin. Git çok izleme onları Kardeşim ben hayalleyeceğim sana. Öpüyorum sizi. Öptüm hadi kendine bak. Görüşürüz. Aydın yarın görüşürüz. Hadi canım be İyi geceler. Tamam tamam. Takımı, ben bu arada ciddi takım kuracağım. Umurumda bir deneyeceğim yani. İTN kafa açmaktan iyidir. Ya da karma <gülüyor> <gülüyor> Alındın. Alındın mı orada diyeceğim, Alındın. Fazla şov yapma. Yok mu kofini tekrardan oyuna sokup? Kardeşim bu çocuk bak yapıyor. İşimize yarar durdu valla güzel. Ne diyor Emin? Başarılı abi. Yok mu çocuğun minamarda herkes erinciler ışınlanması hareketlerle? Ben bu oyuncuların da çok güzel oyuncu olacağını kanıtlayacağım arkadaşlar. Olmadı Kerçeri Ra'a falan da transfer ederiz. Çocukların sikrimi şey ya emülatör Fatih Ligi. Yeter zaten o sikim. <gülüyor> Değil mi? <abi? gülüyor> yeter zaten usta <Arsatay>. tek. <gülüyor> abi maşallah'ların falan bir tavalasın. Tamam o zaman oldu. Turnuvada iyiyiz. Ne bu? Oyyyyyyy